Bana manevi kibe olarak çekeceğiz yani. şunu alır mısın? Abi, tamam, iki, ayarladım. Hemen <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> okay. Okay. Burada